Çıkacağız. Sen, sen niye çıkacaksın? İyi. Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum. Sen niye çıkacaksın? Gel bak ya. Çıkıyorum. Ya. Tamam. Ya. ben çıkıyorum. Kaldır ya. da Ne? oluyor? Hayır. Yap. oluyor?